Masalın doktor setiyle iyileştireceğiz. Muayene edeceğiz. Bakalım neler varmış. Muayene edelim mi? Önce bakalım doktor setinin içinde hangi malzemeler var. Hadi bakalım. O ne? Ayaklı. O refleks çekici. Evet. var. O nedir? Aa, tansiyon. Tansiyon aleti var. Evet. Onu bende mi deneyeceksin? Bebeğinde mi deneyeceksin? Evet. Ben de deneyebilirsin. Dur, şöyle takalım. Böyle zorlanırsın. Nasıl? Böyle zorlanırsın anneciğim. Şöyle takalım. Bak bakalım benim tansiyonum. Kardeşin ne yapıyor? Tık tık yapıyor. Tık tık tık yapıyor. Masalın kardeşi tık tık tık yapıyor. İyi mi? İyi, evet, iyi. Tamam. Önce sen şu gözlüğünü tak bakalım bir. Bak böyle oldu. Evet, doktor hanım. Efendim? Gözlüğümüzü takalım efendim. Süpersin. Çok güzel oldu. Bak arkadaşlarına. Nasıl oldu arkadaşlar? Bence çok güzel oldu. Yakıştı. Öyledir. nedir? Evet. Derece ateş ölçer. Evet ateşi ölçer. Bak bakalım benim ateşime. Benim ateşim kırık çıktı. Aman Allah'ım hasta mı olacağım yoksa ben? <gülüyor> Peki mesela ben çok merak ettim. Bu nedir? Kulağa bakma. Vaaav wow, kulağa bakmak. Masal bununla kulak muayenesi yapıyor. Her zaman, Her zaman dişlerini fırçala dedi bana Masal. O zaman kulak enfeksiyonu geçiyor mu? Ben süpersin. Geçtim. İşte. Peki bu nedir? Çekiyoruz. Mikropları, mikropları çekiyoruz. Masal. Makas kullanarak diş çekiyormuş dişleri çekiyormuş. Mikropları da bunu atıyormuş. Süpersin. Bebeklerimizi muayene etmeye ne dersin? Evet. Nilo Yayı muayene etmek istiyorum sağ. Evet. Niloya'yı muayene edelim bakalım. ne varmış Niloya'nın? Yayı? mu? Dinle bakalım sırtını bir. Bir i̇şte kullanarak. Sırtını dinleyelim. Masal'cım, Milo'nun ateşini kontrol edelim mi? <gülüyor> Doktor'cum derece kullanmayı dener misin? İçtik. Uyanın ateşi çok yüksek. Hemen ne yapmamız lazım? Bence bu çantada bir şey eksik. Hoş getir bizimle. Tamam. Arkadaşlar Miraya'nın ateşi çok yükselmiş. Biz ona acil müdahale yapacağız. Şimdi doktorumuz eksik olan malzemeyi tamamlayacak ve bir müdahalenizi yapacağız. Ve Miraya ya iyileşecek. Ateşi de düşecek. Tamam mı? Getirdin mi? Tamam. Şimdi onu nasıl yapıyoruz sayın doktor? Babadan mı yapacaksın? Bacaktan yapalım mı? Bacaktan acıyor. Acıyor. Bacağı acıyormuş. O zaman biz buradan yapalım. Tamam. Hadi tak bakalım iğneyi. Tamam. Oo. Geçti, Geçti mi? Geçti. Tamam Dilyacım. Sen şimdi bekle. Senin ateşini... Birazdan kontrol edelim. İğnemizi yaptık. Ateşin düşecek. Biraz dinlenmen gerekiyor. Sen burada bekle. Şimdi hangi bebeğimizi muayene etmek istersin? Sen yapabiliriz. Sen de dişleri yoksa dişlerinde enfeksiyon aramaya gerek yok. Evet. Diğer de kullanmak Hı. Tamam. Hiçbir şey yok. Bizim bebeğimiz sağlıklı. Bu güzel muayene için ben masana çok teşekkür ediyorum. Lütfen iğnesini yapalım. Tamam. İğnesini de yapalım bebeğin. Evet. Kocaman iğne. Kocaman iğne. Korkma. Wow, o bir anne. Anneler iğne de unutmaz. Al bakalım. Evet Masalcığım çok teşekkür ediyorum. Çok ee, teşekkür <gülüyor> Tamam, sen de muayene etmeye devam et. Sizler de hastalandığınız zaman sen beni muayene etsin istiyorsanız, bizim ailemize katılmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Videolarımızı unutmayın. Bay bay. Bay bay.